Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poco X5 ve Poco X5 Pro modelinin bizlere ne gibi özellikler sunduğunu beraber değerlendireceğiz. Evet biliyorsunuz Poco deyince insanın aklına ilk olarak fiyat performans modelleri geliyor ki gerçekten piyasa ortalamasına baktığımızda Poco cihazlarının ortalamanın daha altında fiyatlara satıldığını Rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Bu durum 4G modellerde olduğu gibi 5G modellerde de geçerli. Bugün yanımda 2 adet 5G destekli model bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Poco X5 Pro, diğeri ise Poco X5. Dışarıdan baktığınız zaman sanki iki model de aynı tasarım hatlarına sahipmiş izlenimi edinebilirsiniz. Lakin elinize aldığınızda arkadaşlar aslında iki cihaz arasında... Tasarımsal anlamda da ufak farklılıklar olduğunu direkt olarak görebiliyorsunuz. Tabii ki arkadan baktığınız zaman iki cihazın da kamera kurulumu falan aynı. Hatta ön tarafa baktığımızda iki cihaz da delikli ekran tasarımıyla geliyor. Lakin X5 Pro arkadaşlar daha Keskin hatlara sahip. Yani köşeleri vesaire çok daha belirgin. X5'te ise biraz daha oval hatlar söz konusu. Bunu hemen size baştan belirtelim. Dediğim gibi zaten elinize aldığınızda direkt olarak iki cihaz arasındaki farkı anlıyorsunuz. Ama hani dışarıdan baktığımda tasarımsal anlamdaki bu fark... Çok belli oluyor mu diye soracak olursanız, hayır arkadaşlar dışarıdan baktığınızda hani iki cihaz da tasarımsal hatlarıyla birbirini andırıyor. Tabii burada ufak tefek e, farklı değişiklikler var. Nedir? Mesela örneğin Poco X5 Pro'da flaş ışığı hemen üst kameranın yanında bulunurken X5'de ise alt kameranın yanına yerleştirilmiş. Yani böyle ufak detaylar var ama temel hatlarla iki telefon tasarım açısından birbirine benzer hatlara sahip. Lakin söz konusu özellikler olduğunda iki cihazda da belirgin farklar bulunuyor. Şimdi bu cihazların teknik özelliklerine biraz değinelim. Hazır tasarımdan da başlamışken ne yapalım? Biraz ekrana değinelim. Bakalım bu ekranlar bizlere nasıl bir deneyim sunuyor. İlk olarak Poco X5 ile başlayalım arkadaşlar. Poco bu cihazda arkadaşlar 120 Hz'lik süper amoled bir ekran kullanmış. Bu ekranın maksimum parlaklığı ise 1200 nits. Evet arkadaşlar yanlış duymanız 1200 nits gerçekten orta segment bir cihazda 1200 nits Parlaklık değeri görmeye biz çok alışık değiliz ama Poco burada. Bizlere 1200 nitelik bir ekran sunuyor. Bu ekranın genel olarak hem video izlerken hem oyun oynarken son derece başarılı bir performans çıkardığını söyleyebiliriz sizlere. Herhangi bir yırtılma vesaire olmuyor. Gayet Bakıcı bir şekilde izlediğiniz videoyu ya da oyunu oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada ekran tarafında hiçbir sıkıntınızın olmayacağını söyleyebiliriz. 6.67 inçlik bir boyut söz konusu ve %85 civarında bir ekran gövde oranı var arkadaşlar. Piksel derinliği ise 395 ppi. Çözünürlüğü merak edenler için söyleyelim. 1080x2400 piksellik bir çözünürlük söz konusu yani son derece yüksek bir çözünürlük bulunuyor cihazımızda. Şimdi geçelim. Poco X5 Pro'ya arkadaşlar. Poco X5 Pro'da da yine karşımıza bir AMOLED ekran çıkıyor. Ve bu ekran bizlere... Tam 1 milyar renk sunuyor arkadaşlar. Evet tam 1 milyar renk. 120 Hz'lik bir ekran. HDR10 Plus özelliğine sahip. Ortalama olarak 500 nitslik bir parlaklık sunuyor bizlere. Ve gerçekten oyunlarda vesaire bu performansı hissedebiliyorsunuz. 6.67 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz burada. Ekran gövde oranına baktığımızda %86.8 gibi bir oranla karşılaşıyoruz. 1080 x 2400 piksellik bir ekran. 395 ppi piksel derinliğine sahip ekranımızın tazeleme hızı ise aynı Poco X5'te olduğu gibi yine 120 Hz. Gerçekten iki cihazında ekranının Son derece başarılı olduğunu söyleyebilirim. Oyun oynarken, video izlerken vesaire ekranın kalitesini gerçekten hissediyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak orta segmentte bu kadar kaliteli bir ekran kurulumuna çok da alışık değiliz. Gerçekten Poco X5 cihazları bu noktada rakiplerinden kesinlikle ayrılıyor. Zaten cihazın ekranına baktığınızda o kaliteyi direkt olarak hissedebiliyorsunuz. Gerek parlaklığıyla, gerek çözünürlüğüyle, gerekse akıcılığıyla sizlere gerçekten iyi bir deneyim sunuyor. Peki... Bu deneyimin arkasında nasıl bir teknik güç var? Gelelim telefonlarımızda bulunan yonga seti tarafına. Her iki telefonda da arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan yongalar bulunuyor. Bunu hemen baştan belirtelim sizlere. Poco X5'e baktığımızda Snapdragon 695 5G yonga setiyle karşılaşıyoruz. Bu yonga seti arkadaşlar 8 çekirdekli bir yonga seti. İçerisinde 2 adet 2.2 GHz hızında. çalışan Kryo 660 Gold. Ve 6 adet 1.7 GHz hızında çalışan kario 660 Silver işlemciler yer alıyor. GPU tarafına yani ekran birimi tarafına baktığımızda ise Adreno 619'da karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu yonga seti 6 nanometrelik bir yonga seti. Bu yüzden ısınma ve donmaya karşı son derece Dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki 6 nanometre ifadesini biraz daha açmak istiyorum. Biliyorsunuz pek çok yonga setinde bu nanometre ifadesiyle karşılaşıyoruz. Aslında bu bir üretim süreci arkadaşlar. Yonga setlerinin içerisinde, işlemcilerinin içerisinde, GPU ünitelerinin içerisinde transistörler bulunuyor. Transistörler elektronikte anahtarlama elemanları olarak geçiyor. Ve 0-1 şeklinde verileri kodlayarak işlem hızını biraz daha arttırıyorlar. Dolayısıyla transistörler arasındaki mesafe düştükçe transistör sayısı artıyor. Bu da işlemcinin daha hızlı bir yapıda karşımıza çıkmasını sağlıyor. İşte buradaki 6 nanometre ifadesi işlemci içerisinde yer alan transistörlerin arasındaki mesafenin 6 nanometreye kadar düştüğünü gösteriyor bizlere. Biliyorsunuz kısa süre öncesine kadar 12 nanometrelik, 11 nanometrelik Yonga setleriyle karşılaşıyorduk. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman 12 nanometrelik bir teknolojiye göre 6 nanometrelik bir teknoloji içerisine tam 2 kat daha fazla transistör alabilir arkadaşlar. Bu da ciddi anlamda işlem gücünü arttırdığı gibi ısınma ve donma, kasma gibi sorunları da yaşamanızı engeller. Elbette burada bir Qualcomm yongasının olması da Diğer bir artı etken biliyorsunuz Yonga City denildiğinde Qualcomm Yonga'ları şu anda pazarda açık ara lider bulunuyor. Dolayısıyla burada 5 g destekli bir Qualcomm Yonga'sının tercih edilmesi bizi iyi olmuş. Peki bu Yonga'ların oyun performansı nasıl? Dilerseniz biraz da bundan bahsedelim. Poco X5 ile biz çeşitli oyunlar oynadık. Ve bu oyunlarda herhangi bir kasma olma vesaire bir sorunla karşılaşmadık arkadaşlar. Yani işlemciyi biraz zorlayalım dedik. GPU ünitesini biraz zorlayalım dedik. Lakin herhangi bir zorlanma olmadı, ısınma vesaire olmadı. Yani telefonu şöyle elinizde tuttuğunuz zaman biz bir yarım saat 45 dakika aralıksız oynadık. Bu süre sonunda herhangi bir ısınmayla vesaire karşılaşmadık arkadaşlar. E tabii ki ısınma olmuyor mu? Oluyor ama hani elinizi rahatsız edecek derecede bir ısınma söz konusu olmuyor. Telefonda bir Yavaşlama, donma, kasma gibi bir durum da söz konusu olmuyor. Bu arada burada gerçekten ciddi anlamda işlemciye yük bindiren oyunlardan bahsediyoruz. Yani kalkıp da öyle şeker kırma falan oynamadık arkadaşlar. PUBG gibi, Call of Duty Mobile gibi oyunları deneyimledik. Dolayısıyla bu oyunlarda biliyorsunuz hem Yonga seti tarafındaki GPU ünitesine hem de CPU ünitesine ciddi anlamda güç biniyor. Ki buna rağmen herhangi bir ısınma, donma ve kasma sorunuyla karşılaşmadık. Gelelim... X5 Pro'ya arkadaşlar. X5 Pro'da da yine Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 778 5G yonga seti bulunuyor arkadaşlar. Bu yonga setin içerisinde bir adet 2.4 GHz hızında çalışan Cortex-A78 işlemcisi mevcut. Buna 3 adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve 4 adet de 1.9 GHz hızında çalışan Cortex-A55 işlemcileri eşlik ediyor. Biliyorsunuz bu işlemciler arkadaşlar Qualcomm tarafından özelleştirilmiş işlemciler. Hepsi normalde ARM tabanlı yani ARM tabanlı. Fakat burada Qualcomm ne yapmış? Bu işlemcileri alarak biraz daha kendi dilinde yorumlamış ve ortaya Cortex çekirdekleri çıkmış ki bu çekirdeklerin performans açısından çok daha verimli olduğunu söyleyebiliriz sizlere arkadaşlar. Şimdi GPU tarafına baktığımızda bizleri Adreno 642L karşılıyor ki bu GPU'nun gerçekten başarılı olduğunu zaten biliyoruz. Daha önceki testlerde vesaire de bu GPU'nun ne kadar başarılı, ne kadar performanslı olduğunu görmüştük. Dolayısıyla bu telefonda da yine aynı şekilde bizlere muazzam bir performans sunuyor arkadaşlar. Yine biz X5 Pro'da çeşitli oyun testleri vesaire yaptık. Bu oyun testlerinde son derece başarılıydı cihaz. Isınma, donma, kasma gibi sorunlarla karşılaşmadık. Biliyorsunuz günümüzde mobil oyunculuk artık yaygınlaşmış durumda. Hatta önümüzdeki süreçte e-sporda bile mobil cihazların kullanılması söz konusu olabilecek. Bu açıdan baktığımızda insanlar cihazlarla birlikte saatlerce oyun oynayabiliyorlar. Bu Doğrultuda cihazın belli bir süre sonra donma ya da kasma yapması, aşırı ısınması tabii ki kullanıcıların canını sıkabiliyor. Lakin X5 Pro'da biz 1-1,5 saat boyunca PUBG oynadık, Call of Duty Mobile oynadık. Yani cihazı ciddi anlamda zorlayacak oyunlar oynadık. Buna rağmen herhangi bir kasma, donma ya da ile karşılaşmadık arkadaşlar tabi ki buradayız tekrardan belirtiyorum ısınmadan kastımız cihazın arkasının böyle hafif ısınması değil elinizi rahatsız edecek derecede ısınmalar olabiliyor cihazlarda dolayısıyla böyle bir süreç söz konusu olmadı telefonda yoksa normal bir cihazı şarja taktığınızda dahi hızlı şarj özelliğinden ötürü telefonlarda hafif ısınmalar oluyor lakin biz bunları hani telefonun ısınması olarak değerlendirmiyoruz arkadaşlar telefondaki ısınma sonucunda biliyorsunuz işlemciler genel olarak bazı çekirdeklerini kapatmak zorunda kalıyorlar bu durumda da telefon biraz donmaya falan başlıyor. Hatta oynadığınız oyunda zevk almamaya başlıyorsunuz. Lakin biz gerçekleştirdiğimiz testler boyunca gerek x 5te gerekse de X5 Pro'da böyle bir durumla karşı karşıya kalmadık. Dolayısıyla ben bu cihazları oyun oynamak için düşünüyorum. Oyun oynamak için alacağım diyorsanız kesinlikle iki telefonda gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye edebiliriz arkadaşlar. Gelelim RAM ve dahili depolama kısımlarına. Biliyorsunuz artık günümüzde orta segment cihazlarda biz zaten 6 GB, 8 GB RAM'ler görmeye alıştık. Burada da yine hem X5 hem de X5 Pro'da RAM tarafında bizi üzmeyecek miktarlar söz konusu. İki telefonda da arkadaşlar 8 GB'lık RAM var ve 256 GB'lık da dahili depolama var ki artık bu zamanda orta segmentte 256 GB'lık depolamaya sahip modelleri bulmak biraz zor. Neden? Çünkü baktığımız zaman... Yani 128 GB'lar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada Poco'nun her iki modelinde de 256 GB'lık dahili depolamaya yer vermesi bizler için olumlu. Telefonların okuma yazma hızı da son derece iyi arkadaşlar. Yani biz veri aktarımı yaparken vesaire herhangi zorlanmadık. Biliyorsunuz bazı cihazlarda veri aktarımı yaparken telefon donuyor falan. Fakat böyle bir sorunla karşı karşıya kalmadık. Bunu da size belirtmemiz gerekiyor. Tabii ki kafanızda şu soru işareti var. Ya acaba? Bu telefonlarda kaç miliamperlik batarya var? Nasıl bir hızlı şarj teknolojisi bizleri bekliyor? Buna da değineceğiz arkadaşlar. Lakin öncelikli olarak bir kameralardan bahsetmek istiyorum. Çünkü telefonların tasarım her ne kadar birbirine benziyor gibi gözükse de iki cihazda da farklı kamera kurulumları söz konusu. Zaten telefonları şöyle elinize aldığınızda birinin arkasında 48 megapiksel diğerinin arkasında ise 108 megapiksel yazıyor arkadaşlar. tabii ki bunlar ana kameralar. Peki bu ana kameralara nasıl bir kamera kurulumu eşlik ediyor? Dilerseniz biraz bundan bahsedelim. X5 dediğim gibi 48 megapiksellik bir geniş açılı kamera var. Buna 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası ve 2 megapiksellik de makro kamera eşlik ediyor. X5 Pro'da ise 108 megapiksellik geniş açılı kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik de makro kamera eşlik ediyor. X5 Pro ile 4K videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar 30 fps'te. X5'de ise 1080 P çözünürlükte 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Ön kameralarda da yine ufak bir farklılık mevcut. Pro modelde 16 megapiksel X5'te ise 13 megapiksellik geniş açılı kameralar bulunuyor. Şimdi gelelim bu cihazlarla çektiğimiz fotoğraf ve videolar arkadaşlar. Bakalım iki cihaz gerçek anlamda bizlere nasıl bir fotoğraf performansı sunuyor? Gelin beraber görelim. Müzik Evet, iki telefonumuzun video testine geldik. X5 modelinin mikrofonundan duyuyorsunuz şu anda sesimi. Ve 1080p 30 kare çekim yapabiliyor. Görüntü performansı bu şekilde. Şöyle biraz hareket edelim bakalım nasıl görüntüleri engelleyebiliyor mu, görüntüyü sabitleyebiliyor mu? Şu anda da X5 Pro 5G modelinin kamerasından görüyorsunuz ve mikrofondan duyuyorsunuz. Performansı ise bu şekilde. Bu modelde 4K çekim yapabiliyor. Yüksek ışık performansını nasıl buldunuz yorumlar kısmında paylaşalım. Evet şu anda beni Poco X5 ve X5 Pro modellerinin kamerasından görüyorsunuz. Mikrofon performansında ise şu anda X5 5G modelinin mikrofonundan duyuyorsunuz. Etrafımız gürültülü ve kamera performansı, video performansı bu şekilde. Gürültü engelleme performansı bu şekilde. X5 5G modeli 1080p 30 kare video çekiyor. Şimdi dilerseniz X5 Pro 5G modeline geçelim. Evet şu anda da mikrofon olarak X5 Pro 5G modelinin mikrofonundan beni duyuyorsunuz. Bu model de 1080p'yi 60 kare çekebiliyor. Zaten şöyle uzaktan baktığımız zaman Pro modelinin daha da geniş açıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz bu modellerin ön kamera performansını nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet sıra geldi bataryaya arkadaşlar. Hemen belirteyim. İki cihazda da 5000 mAh'lik batarya yer alıyor. Lakin burada fark nerede biliyor musunuz? Tabii ki hızlı şarj teknolojilerinde. X5'te arkadaşlar... 33 Watt'lık bir hızlı şarj teknolojisi söz konusu ki burada telefonu tam olarak şarj etmeniz yaklaşık olarak 1 saat sürüyor. Yani bu telefonu şarja taktığınızda 1 saat içinde 5000 miliamperlik bataryayı tam anlamıyla doldurabiliyorsunuz. X5 Pro modelinde ise arkadaşlar daha farklı bir teknoloji kullanılmış. 67 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde telefonun 45 dakika içerisinde %100 şarj edebiliyorsunuz. Yani iki cihaz arasında %100 şarja ulaşmada 15 dakika gibi bir fark olduğunu söyleyebilirim sizlere. Peki kutuların içerisinden şarj adaptörü çıkıyor mu? Malum son dönemde bazı üreticiler kutuların içerisinde şarj adaptörü koymayı da bıraktılar. Telefonda hızlı şarj özelliği var ama kutunun içerisinden şarj adaptörü çıkmıyor. Bu da tabii ki kullanıcıya ek bir masraf oluyor. Lakin burada Poco iki cihazın içerisine de arkadaşlar hızlı şarj adaptörlerini yerleştirmiş. Dolayısıyla iki telefondan da hızlı şarj adaptörlerinin çıktığını sizlere söyleyebiliriz. Evet sonuç olarak iki telefonda son derece verimli ve son derece iyi bir performans sundu bizlere. Test ettiğimiz süre boyunca bizler memnun kaldık arkadaşlar. Eğer bu cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bizlerlerimizden geldiğince yine sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışacağız.